Sol yanım eksik sen yoksun diye kalmadım mı ihtiyacın sevgiye Umut yeşil bir ışık yaktı bize Hatayı anladı aşk geldi bize bir Yoksun diye Yoksun diye Şiirler seni bana yazdı Yaşadıklarımız bir masaldı Düşler okyanusta saldı Vazgeçemediğim bir rüyaydı hatıralar yine başa sardı Saklı O rüyalar odalı Ama uyanamadım Sol yanım eksik Sen yoksun diye Kalmadım mı İhtiyacın sevgiye Umut yeşil Baktı bize hatayı anladı aşk Geldi bize bir yanım eksik Yoksun diye Yoksun diye